Selamlar herkese, ben Alperen. Ben de Beyza. Bugün sizlerle kötü esprilerin bolca olduğu bir program hazırladık. Bu programda kötü esprileri birbirimize yapacağız ama biraz da teknolojiyle alakalı şakalar alacak. Evet, Beyza soruların hazır mı? Ne diyorsun? Evet, hazır. Yani ben çok zorlandım. hiç Esprilikli insan değilim, tatlıyım, şirinim ama espri kabiliyetim hiç yok. Çok zorlandım hazırlarken. Aa, bende de yok. Bilmiyorum. Ne olacak? Yani bir de Ayperen'le tarzlarımız çok farklı. Ayperen yani birazcık daha böyle e, düşündürücü ve oyunun falan teknolojileri daha fazla iç içe alakalı. Ben senin kadar değil. Bilmiyorum yani bence. oyunlarla falan çok daha şeysin. Ama bakalım. Bakacağız. O zaman geçelim programı. Hadi geçiyoruz. Evet Beyza. Kaç tane şaka hazırladın? 5 tane. Beş tane. <gülüyor> ben de 5 tane hazırlayabildim. O zaman başlayalım. Tamam, İlk şakayı başlayayım. kim yapsın? <gülüyor> Ben her şeye gülerim ki. Sen başla, sen yani. başla. Tamam. Evet. Hazır mısın? Hazırım. <gülüyor> çok kötü. Sürekli spor ciddi yapan... Ciddi durmaya çalışınca daha çok gülesin, geliyor. Ne Çünkü durmuyor ciddi. Derin nefes. Ya Derin gülebilirsin, nefes. ben kazanabilirim, tamam. hiçbir sorun yok. Tamam mı? Hazırım. Sürekli spor yapan ve ağır kaldırabilen banka ne denir? Ne denir? Power bank. Bence Güzel, hoş, hoş. Bence güzeldi. O zaman en güvendiğim şakadan başlıyorum. Ay <gülüyor> Güldün. Bunu Hayır. saymıyor muyuz? Hayır saymıyorum. Tamam. Gençlerin vatanı savunma uğruna, çıkar telefonunu göster diyen dayılara karşı isyan ettiği olayın adı nedir? Nedir? O oh, abi, milliye. <gülüyor> <gülüyor> Komikti gerçekten. Komikti, güldüm. Tamam, bir 0 Tamam of çok e, şey düşündürücü bir soru değil aslında e, sürekli anda kalan kuma neden denir ne sürekli anda kalan anda mı anda kalan Hı -hı. kuma neden denir ne denir kumanda hmm, kötü şakalar tam baba şakaları abi bilmedin <gülüyor> mi evet bilmedim bir iPhone kullanıcısı neden hiç Apple servisini aramaz neden Şarjı bitmiştir. Bir tık gerçekleri yansıttı evet, bu ama o yüzden evet. bir elmalı olarak herhalde canın yandı. Evet, yandı. Sen bu arada <gülüyor> soruları okuyorsun ama şarjın var mı? <gülüyor> bir sıfır önündeyim. hadi sor. Soru. Evet. Gelin. Tabii ki. Bence bu güzel. Ordu da yüksek derece yapmış telefonu demiş Yüksek derece. Nedir? Genel mobil. Neden ordu? Ben şehir olarak ordu anladım <gülüyor> diyorum ne alaka ordu da niye yüksek <gülüyor> dereceyizsin? Evet. Bence gayet iyi. Ama ordu da diye deyince ben dedim ordu şehrine Hayır, gitmiş. Ordu. Ordu. Evet güzel şakaydı ama güzel gülmedim. Şakaydır. Kuşların kalplerinin durmasına hatta ölmelerine neden olan Çinli marka nedir? Çinli markaları düşünelim. Nedeni? Huawei fişek olmadı. Hiç mi olmadı? Anladım. Bir ufak böyle tebessüm. Yok. Yok. Hangi marka her şeye çok şaşırır? Hangi marka? Vay. <gülüyor> Vay. Ya Slyer'le. Vay. Öyle bir şaşırma var? Güzel de. Vay. Güzel Ben gülmüş sayılıyor muyum? Evet sayılıyoruz. <gülüyor> 1-1. Evet. Ama öyle bir ama şey. Ama bu... sırf Ben söyleyemedim ama komikti. Söyleyeyim. Vay. Vay. Nihat Atipoğlu ile. Ne alaka ya? Ne alaka ya? Biraz evet. gündemden geliyorum. Tamam. Samsung Galaxy S serisi arasındaki tek benzerlik nedir? Nedir? İkisi de her sene aynı şeyle karşımıza çıkarlar. Buradan. Buna gülmeyeceğim ama çok iyiydi. <gülüyor> Sahibine çok konuştuğu için kızan Asus bilgisayar ne demiş? Ne demiş? Asus. Güzel, güzel, hoş. Bir takım kelime şakaları evet. beğendim. <gülüyor> Geçiyorum. Geçim. Son soruma. Evet. Doktor 3 kişiyi bir masaya toplamış ve bu 3 kişiye eğer konuşursanız dünyanın sonu gelecek demiş. 2 saat süren derin bir sessizlik sonunda evet. iPhone, Samsung ve Xiaomi kullanıcılarının olduğu ortamda sessizliği kim bozmuş ne demiş? iPhone, Xiaomi ve Samsung. Ve Samsung ne demiş? Sessizliği Xiaomi kullanıcısı bozmuş ve Xiaomi kullanıcısı olduğunu belirtmiş hani Hani sürekli böyle Xiaomi mi kullanıcılar telefonunu övecek bir yer buluyorlar ya yok ha. benim telefonum şöyle işte dünyanın sonunun geleceği bir ortamda bile. Evet, evet. E bir, bir bitti. Evet. O zaman taş kes makas. Taş kes makas 1'de biter. Kazanım. Kolaydı. Çok kolay bir oyunu. Hayır bence yorumlarda belirsinler. Tamam. Daha Hatta bilirsin? yorumlarda da değil. Şu köşeye bir tane anket açıyoruz. Sizce kim kazandı? Alperen mi Beyza Nerede kız? <gülüyor> bak görüyor musun? Şöyle zaman. Mali <gülüyor> şurada şurada. Bak bak. A Aynen. Ama bir bir güzel çekişmeli geçti ha ben beğendim. O zaman yani, bir, bir sonraki... Ikiye... daha iyi olabilir. Evet. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça